Yatırımcıların tek korktuğu şey şu bu vergi metrağı nasıl belirlenecek insanlar nasıl vergilendirmeye tabi tutulacak ve bu konudan sonra yani bu vergilendirme resmen gelirse piyasa ne olacak dünya genelindeki devletler artık kripto paraların kağıt paraların yerini alacağını da Anladı. Zaten birçok devlet de şu an buna göre düzenlemelerini yapıyor. Evet dostlar, herkese merhabalar. Bitcoin'e vergi geleceği üstü kapalı bir şekilde hazine ve maliye bakanlığı tarafından şu anda. 1 Mart'ta, 1 Mart'tan itibaren duyuruldu. Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz. Konuyla ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum Bakanlığımız tarafından yakından takip edilebilmektedir. Merkez Bankası ve ilgili kurumlar, diğer kurumlarla işbirliği halinde çalışmalar yürütüyoruz diye açıklama yaptı. Şimdi yatırımcıların tek korktuğu şey şu. Bu vergi metrağı nasıl belirlenecek? İnsanlar nasıl vergilendirmeye tabi tutulacak? Ve bu konudan sonra yani bu vergilendirme resmen gelirse piyasa ne olacak? Şimdi ben biraz araştırma yaptım. Öncelikle şunu söylemeliyim. Hani ben de uzun yıllardır, iki yıldır YouTube'dayım. Şimdi e, bu vergiyi nasıl ödeyeceğimiz çok önemli bir faktör. Eğer siz verginizi ödeyecekseniz hani YouTube'da her kazancınızı çekeceğiniz zaman e, devlet hissediyor diyor ki sen şahıs veya bir et şirketi kuracaksın. O şirket üzerinden düzenli gelir ve giderlerini gösterip gelirlerine göre Belirlediğim metrafta vergini ödeyeceksin diyor. Fakat Bitcoin'de şu anda böyle bir düzenleme yok. Kripto paralarda böyle bir düzenleme yok. Ee, umut ediyorum ki insanlar vergilerini ödemek için bir şirket veya limited şirketi kurmak zorunda bırakılmaz. Bankadan gelen para doğrudan bir vergilendirmeye tabi tutulur ve ondan yüzde kesilir. Bu açıklama aslında insanları biraz korkuttu. İşte daha rahat alım satım yapamayacağız birçok tweet okudum. Aslında hiç endişelenme gerek yok arkadaşlar. Şimdi şunu açıklık getireyim. Ee, yaşadığınız devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde eğer siz bir kazanç elde ediyorsanız bunun vergisini ödemekle mükellefsiniz. Yani bu bir vatandaşlık görevi. Ama bu verginin metra ne olur? Hangi kazançta hangi yüzdelendirmeler gerçekleşir? Orasını bilemem. Mesela YouTube'da verginizi ödeyeceğiniz zaman kazancınıza göre bir yüzdelik dilime tabi tutuluyorsunuz ve ona göre vergilerinizi ödüyorsunuz fakat Kripto para cephesi henüz yeni bir cephe. Bunun da gelme amacı aslında şu. Bildiğiniz üzere son dönemde kripto paralarda büyük bir düşüş yaşandı. Ve bu düşüşten dolayı da birçok insan çok büyük oranda zarar etti. Çoğu kişi hatta iflasın eşiğine geldi desek yeridir. Tabi devlet de bunu gördü ve bunu bir düzenleme altına almak istediğini belirtti. Eğer bir olayı devlet tam anlamıyla düzenliyorsa oraya bir düzen gelir arkadaşlar. Yani artık bunlar tamamiyle yasallaştı. Dünya genelindeki devletler artık kripto paraların kağıt paraların yerini alacağını da anladı. Zaten birçok devlet de şu an buna göre düzenlemelerini yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti de bunun farkına varmış olacak ki artık bu kripto paralara bir el atmak istedi. Umarım kazandığımızın, işte insanların kazandığının yarısından fazlasını falan alacak bir vergilendirme karşılaşmayız. Umarım e, ufak ufak harçlığını çıkaran insanlar, ufak yatırımcılar e, bu haberden sonra kaçmaz. İşte onları kaçıracak bir müdahale olmaz. Ama şundan emin olabilirsiniz ki artık bu işler tamamen yasal. E, şunun garantisini çok rahat verebiliriz bu haberden sonra atıyorum siz bir borsada işlem yapacağınız zaman o borsa anında kilitleniyorsa devlet de hiç şüphesiz ki bunların üzerine düşecek ya kardeşim ben seni inceliyorum ee, hani insana yatırım fırsatı vermişsin eyvallah ama e, satış yapacağı zaman neden sisteminde bu aksaklıklar oluyor bu sistemini düzelt diye bir şey diyebilir çünkü bildiğin üzere YouTube'da, Instagram'da yayınlanan içeriklere doğrudan müdahale edebilmek için bir yasa tasarlamıştı. Reklamdan vergi alacağım diye bir yasa yürürlüğe girmişti. Bunu yapmayan sosyal medya firmalarına da cezalandırmalar gelmişti. Aynı şekilde de bu kripto para borsalarında da aynıları uygulanabilir. İşte senin sisteminin açığı şu, sen yatırımcı şu şekilde mağdur etme potansiyeline sahipsin. Bunları düzelt öyle gel diye bir sorumluluk zorunluluk koyabilir ama kaygılanmaya gerek bir şey görmüyorum umuyorum ki vergi metrahları işte çok yüksek seviyede olmaz dediğim gibi hani herkes kazandığına göre bir vergilendirmeye tabi tutulsa daha iyi olur ve bu vergilendirme de öyle bir ayarlanmalı ki. Küçük yatırımcı kaçmasın, büyük yatırımcı da oynamaktan vazgeçmesin tarzında. Çünkü bu şans oyunu değil, tamamen bir yatırım. İşte tamamen sabrınızla alakalı bir şey. Zaten bu videoyu izliyorsanız şu anda bunları da biliyorsunuzdur. Videonun başında da dediğim gibi bunların tamamen gelmesindeki temel sebep... Bu işten çok insanın zarara uğraması ve çok insanın da dolandırılmış olması. Bildiğiniz üzere işte... Cüzdan hırsızları falan son zamanlarda oldukça arttı. Ve insanlar da devlet de insanlara bir güvence sağlamak istiyor. Çoğu devlet de zaten kripto para borsalarını daha iyiye götürecek şekilde insanlara güven sağlayacak şekilde vatandaşlarını mağdur etmemek üzere çalışmalar yürütüyor. Zaten açıklamada da kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz diyor. Bundan da çok rahat bir şekilde anlayabiliriz ki işte bu kadar çok zarar eden insanı görünce devlet bir el atmak istedi olaya. Çünkü hani belirli bir düzenlemeye tabi olsun, insanları bilinçlendirelim. Bir sıkıntı yaşadıklarında, yaşadıklarında da çalacak bir kapıları olsun anlayışında olabilirler. Bunlar benim kendi düşüncem tabii ilerleyen süreçte gelişmeler olursa yine bu kanaldan sizlere aktaracağım. Bu çünkü Türkiye'nin Oldukça merakında olan bir konu şu anda çünkü ciddi anlamda son zamanlarda özellikle pandeminin başlamasıyla birlikte kripto paralara yönelim ciddi seviyede artmış bulunmakta. Belki ilerleyen süreçlerde e, dünya genelindeki borsalarda işlem gören firmalar işte o borsalar e, devletler ki benim ülkemde sen bir temsilcilik açmak zorundasın işte bir vatandaşım mağdur edilirse senin kapını çalarım diye e, çeşitli yaptırımlarda da bulunabilir. Ama dediğim gibi şu anda olay çok taze. Bu açıklamanın üzerine bu videoyu çekiyorum. Ne olur ne biter zaman gösterecek. Ama bu açıklama gelmişse de e, vergilendirmenin bir vergi düzenlemesinin gelmesi yakındır. Umuyoruz ki kazançın kazancın bankaya aktarılan parasından Devlet yüzdesini otomatik olarak çeker. Youtube gibi işte şirketini kur, vergi mükellefi ol, muhasebe ücreti öde, stopaj vergisi öde, gelir vergisi öde, bağ kur, primini yatır falan diye bazı gereksiz yere insanları uğraştırmazlar diye umut ediyorum arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiysen yorumlarda belirtmeyi ve kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi de unutma. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Sence ne olacak? Gidişat neyi gösterecek? Devlet nasıl bir hamle yapacak? Bunları da yorum kısmında bizlerle paylaşabilirsin. Bir diğer de kendine çok çok iyi bak. Hoşça kal.